Merhabalar efendim, sağlıklı günler dilerim. Yontek ile ilgili kenarda kalmış birkaç soru var, izninizle onları size cevaplamak istiyorum. İngiliz Kalp Vakfı'nın önerili doğrultusunda bunları size sunuyorum. Öncelikli olarak kanser hastaları, biliyorsunuz aldıkları ilaçlar bağışıklık sistemini baskılıyor. O yüzden ilaç aşıyla etkileşim yapabilir, doktorunuza danışmanızı özellikle öneririm efendim. Bir diğer önemli soru, Biontech aşısı sonrasında kan sulandırıcı kullanmaya gerek var mı? Bu gerçekten kafaların karıştığı konulardan bir tanesi. Onu da cevaplayayım. Covid geçirmediyseniz gerek yok. Eğer Biontech aşısında pıhtılaşma diye bir sorundan korkuyorsanız, daha önceki videoma bakabilirsiniz, bu çok çok ender. Eğer Covid geçirdiyseniz ve hastaneye yattıysanız ve özellikle yoğun bakımda kaldıysanız o zaman doktorunuza danışmanız gerekiyor. Yine de Biontech aşısının bıhtılaşma olasılığının düşük olduğunu size tekrar hatırlatmak isterim. Ama tedbirli olmak için doktorunuzla bir bilgi alışverişi yapabilirsiniz. Diğer önemli soru şu, kalp damarı hastaları güvenli olarak aşı olabilirler mi? Evet olabilirler. Bunların içerisine hipertansiyon, şeker hastalığını koyabilirsiniz, bypass olanları, kalp delik olanları ve ameliyat olmuş olanları, kapak hastalarını hepsi güvenli bir şekilde aşı olabilirler. Bir başka soru, kan sulandırıcı kullananlar da bir sıkıntı var mı? Hayır, herhangi bir sıkıntı yok. Aspirin'i sayabiliriz, Lavix'i sayabiliriz, Pradaxa'yı, hatta Kumadin'i de sayabiliriz. Burada sadece enjeksiyon yerinde kanama olabilir. Bir süre bastırmanız yeterli olacaktır. Kumadin için küçük bir parantez açmamız gerekiyor. Zaten Kumadin kullananlar bu konuda oldukça tecrübelidirler. Kumadin kullananlar iğnere testi yaptırırlar. Belki tedbir amacıyla önceden bir iğnere testi yapılabilir. Ama kanama ihtimali çok çok düşüktür. Eğer önceden pıtlaşma geçirdiyseniz, eğer bir pıtlaşma bozukluğunuz varsa, ki bunun teşhisinin konması lazım, sizin söylemeniz yeterli değil, ya da ven trombozu, akciğer embolisi gibi büyük bir patoloji olayı geçirdiyseniz, eğer kan sulandırıcıya devam ediyorsanız, herhangi bir sorun yok, bir sıkıntı olmaz. Ama kullanmıyorlarsa sorun olasılığı gene düşük. Ama bu pıhtıların kalıcı ya da bir kısmının en azından hala var olduğunu düşünebilirsiniz. O zaman bacaklarınıza bir ultrasonografi veya akciğerlere tomografi de yaptırabilirsiniz. Böylelikle kafanızdaki soru işareti de ortadan kalkar. Genel olarak dediğim gibi kalp ameliyatı olanlar, kapak ameliyatı olanlar, varisi olanlar, ve varis ameliyatı olanlar da korkmadan Biontech aşısını olabilirler. Genel tedbir itibariyle genellikle aşı sonrasında susuz kalmayınız ve hareketsiz kalmayınız efendim. İlginiz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.